Amerikan Merkez Bankası'nın eninde sonunda pes edeceğini biliyordum ama böylesini beklemiyordum. Dün beklentilerimin, öngörülerimin ve hayallerimin çok ötesinde bir değişim oldu ve FED dizlerinin üzerine çöktü. Silikon Vadisi Bankası'nı kurtarmak için bir fon oluşturdu 25 milyar dolarlık bu işin küçük bölümü. Hikaye daha büyük. FED'in Silikon Vadisi Bankası'nı kurtaracağına zaten emindim da bir sorun yoktu. Ama FED faizlerle ilgili de öyle bir tuzağa soktu ki şu anda kendini. Önümüzdeki günlerde faiz artışı artık beklememek lazım. Belki Mart ayında 25 baspuanlık, zombi artış. Kuyruğu dik tutmak adına sonrası yok. Neden böyle düşünüyorum? Buyurun anlatıyorum. Bazı takipçilerim dünkü videomdaki iddialarımı aşırı olumlu bulmuştu. Beni hayalcilikle suçlamıştı. Canları sağ olsun. Ne demiştim? FED öncelikle Silikon Vadisi Bankası'nı mutlaka kurtaracak, üzerine faiz indirimlerine de gidecek demiştim. Ama açıkçası bu kadar hızlı gelişeceğini olaylarını düşünmüyordum. Bankanın kurtarılmasıyla ilgili karar dün bekliyordum fakat FED'in faizle ilgili kendisini böyle bir tuzağa sokup bir daha faiz artıramayacak hale geleceğine hiç inanmamıştım. Dün FED piyasaların girişatını tepetaklak edecek bambaşka bir değişime imza attı. Önce hikayede azıcık geriye gidelim çünkü bazınızı iki defa izliyor olabilirsiniz beni. Silikon Vadisi Bankası diye Amerika Birleşik Devletleri'ne küçük bir banka battı. Silikon Vadisi'ndeki startuplarla çalışan bir bankaydı bu. Batmasının sebebi aslında basitti. Öyle kötü niyetli, hırsız, acayip riskler alan bir banka değil. Tam tersine iyi niyetli bir banka. Çok yüksek miktarda topladığı mevduatı değerlendireceği, iyi eli verebileceği kimseyi bulamayınca gidip devlet kağıtlarına yatırım yapmıştı. Fakat devlet kağıtlarında yatırım yaptığı dönemde faizler düşüktü. FED aniden faizleri yükseltmeye başlayınca o kağıtların değeri olduğu yerde erimeye başladı. Bu erime karşısında banka paniğe kapıldı. Kağıtların bir bölüğü satıp nakite geçmeye çalıştı bir yandan da hisse senede satıp borç toplayıp bilançosunu toparlayıp kendini düzlüğe atmaya çalıştı ama başaramadı niye çünkü o sırada bank run gerçekleşti bankadan gelen bu haberleri değerlendiren mevduat sahipleri bankaya hücum ettiler bu banka gidiyor paramızı kurtaralım dediler ve 24 saat içerisinde Amerika'dan en büyük 16. bankası 200 milyar dolar büyüklüğe rağmen battı gitti bunun üzerine ortada büyük panik bastı Amerika batıyor yanıyor bütün bankalara yayılacak herkes perişan olacak Maalesef Türkiye'de de pek çok insan bunu istiyor. Amerika yansın batsın istiyor. Yani Amerika sevdiğimden değil ama Amerika yanıp batıca hepimiz yanıp batıyoruz. Aslında bunu unutmamakta fayda var. Neyse ben de dün çıktım dedim ki böyle bir ihtimal yok. Kurtaracaklar. Ve kurtardılar. Kurtarmanın şekli çok yaratıcıydı ve bu Fed'in elini adeta kitledi. Kurtarma operasyonu şöyle gerçekleşti. Şirkete doğrudan para enjekteyip şirkete ayakta tutmaya çalışmadılar. Onun yerine doğru bir şey yapıp dediler ki bizi şirkete ilgilendirmez. Kötü yönetilmiş. Hissedarları da batsın. O şirketin sahibi sahipleri işsiz kalsın, yapacak bir şey yok bu konuda. Ama oraya mevduatlı yatıran insanlar var ve onlar bunları bilemezdi. Onları bu dertten kurtarmamız lazım. Amerika'da normalde mevduatlarda 250 bin dolarlık bir üst sınır var, sigorta yerine geçen. Onun üzerindeki şeyleri ödemiyor. Fakat bankanın yapısı gereği burada şirketlerin paraları olduğu için %95'i mevduatların 250 bin dolar üzerindeydi. panikte zaten bundan doğuyordu. Dün işte FED ve Amerikan hazinesi, yellen hanımefendi, çıktılar ve dediler ki kurtarıyoruz. 25 milyar dolar bir para koyuyoruz buraya. Mevduat mevduat sahipleri pazartısından itibaren gelip isterlerse paraların tamamını çekebilirler. Bu piyasalardaki korkuyu durduran, paniyi durduran bir atılımdı. Fakat dikkat edin şirketi satın almıyorlar sadece bir fon sağlıyorlar mevduat sahipleri istediği gibi parayı çekebilsin diye. Şirketi iflas ettiriyorlar. Ne yapacaklar? O iflas etmiş şirketi birilerine satacak. Dün mesela İngiltere operasyonunun HSBC'ye satılması gibi bir takım söylentiler vardı. Ama öncelikle bugünkü paniyi durdurdular. Çünkü endişe insanlar oradan paralarını çekmeye çalışırken başka benzer küçük bankalara saldıracaklar ve büyük bir bankalara hücum olacaktı, onu durdurdular ve oldukça yaratıcı bir biçimde. Fakat bu yaratıcı yöntemin FED'in ellerini faiz artışları açısından bağlayan çok ilginç bir yönü var. Bilançosunda düşük faizle hazine kağıtları bulundurduğu için zora düşen tek banka silikon valisi bankası değil. dünya yayınlanan verilere göre Amerikan bankacık sisteminde bu kağıtlardan dolayı 750-800 milyar dolarlık zarar birikmiş durumda. Ve FED faizini artırırsa bu zarar daha da büyüyecek ve bu zarar Türkçe yeni iflaslar gelebilecek. Dün nitekin bir banka daha iflas etti. Signature Bank. Signature Bank'tan daha haber bahsetmiştim. Kriptoya hizmet eden Silvergate Bank'la beraber iki bankadan bir tanesiydi. Onu da dün götürdüler. Bu da ayrı mesele tabii. Kriptoyu her yandan kasıyorlar. Fakat Signature Bank'ında, Silicon Valley Bank da, Silvergate Bank'ında hepsiseyle başlıyor. Üçünün de ortak yönü hazine kağıtlarına fazla yatırım yapmış olmaları. Ama bakıldığında bankacının tamamına yayılmış bu devlet kağıtları. Ve eğer Moody'ler paralarını almaya giderlerse o bankalara hepsi çökecek. İşte FED burada paniğe kapıldı ve kendisini süper bağlayan bir yöntem önerdi. Bu kurtarma operasyonu sadece Silikon Vadisi Bankası ve dün yine kayyuma devrettikleri Signature Bank için geçerli olmayacak. Benzer sorunu yaşayan her bankaya para verecekler. Ve bu bankalardaki Moody'lerin paralarını almasını garantilecekler. Şu anda 750 milyar dolardan bahsediyoruz. Şimdi işin enteresan noktası şu. Bu bir yandan tabi bayağı parasal gevşeme demek. Çünkü sisteme para sokuyorlar. Ama ikinci konuda şu. Eğer Fed faizi artırırsa bu zarar daha da büyüyecek. Çünkü o kağıtlar hala orada duruyor. Ve Fed'in faizi her artırdığında düşük faizi kağıtların değeri azalıyor. Bu durumda Fed kendi elini bağlamış oluyor. Faizi artacak yeri kalmadı. Mesela Mart toplantısında gidip 50 bas puanlık bir artış yaparsa bütün bu hazine kağıtlarına ciddi bir zarar ekleniyor. Onu hesaplayamadım maalesef. Bugün bakacağım bir hesaplayan mutlaka olur size söyleyeceğim ama milyar milyar milyar dolarlardan bahsediyoruz. Ve eğer bunu artırmaya rahmet ederse, attı kesti ya Powell daha Altı 6.5-7 Allah ne verdiyse dedi ya, hadi yiyorsa artır. Mümkünü yok bunun şu anda çünkü her faizi artırışı bankalar üzerinde onulmaz zararlar. Neden oluyor? FED bunun garantisini verdiği için oraya daha fazla para basması gerekiyor. Bu da zaten parasal gevşemenin kendi kendisi anlamına geliyor. Umarım döngüyü anlamışsınızdır. Fed'in faiz artışı hikayesinin sonuna gelmiş durumdayız. Yok imkanı çünkü kendilerini mahvedecekler. Mart'ta belki daha evvel de söylediğim gibi kuyruğu dik tutmak adına 25 bas puan daha gelebilir ama bunun ötesi yok. Piyasalar tabi bu haberi süper olumlu değerlendirdiler. Ben bu hafta kriptolar için iyi olacak demiştim. Bu kadarını beklemiyordum. Bitcoin gece içerisinde %11'e yakın atak yaptı. Demin baktığımda 22.500 dolarlara gelmiş durumda. Altcoinlere kadar yansır göreceğiz çünkü burada önemli olan Bitcoin aslında ve Ethereum diye düşünüyorum. Öte yandan borsalarda da şu anda ön pazarda işler çok iyi gözüküyor. Demin baktığı Nazlak'taki artış %2'ye benziyordu. Şimdi lütfen sürekli felaket çağrıları yapan, her şey çökecek, batacak diyen yani, ekonomistlerin videolarını gidin bir izleyin. Türk ve yabancı. Sonra benim dün yaptığım videoyu izleyin. Sonra da ya bu adam belki bir şeylere biraz farklı bakıyordur. Belki bu seferlik şansı tutmuştur. Ve her zaman doğru gidebileceğiz diye bir şey yok. Yanılabiliriz de. Ama onlara bir bakın lütfen. Ve sonra da kanalıma katılmayı düşünün. Dün kanal yaptığımız canlı yayında anlattığım senaryonun birebir aynısı benim de üstünde gerçekleşmiş durumda. O senaryo içerisinde enflasyonun ne olacağı da var. Amerikan enflasyonu açıklanıyor. Bu gece onunla ilgili bir videoyu sizlere paylaşacağım. Orada da herkesin aksine ben çok olumluyum. Bakalım o tahmini tutacak mı? Evet soru ve yorumlarınız varsa lütfen aşağıda paylaşın. İnşallah güzel bir gün bekliyor bizi. Yarın eğer enflasyonda da bir sıkıntı yoksa ipucu, öyle bir sıkıntı beklemiyorum. Eğer bu sıkıntı da yoksa önümüzde ciddi uzun bir boğa aralisi var. Çünkü tekrar paranın bollaştığı bir evreye girmiş durumdayız. Sevgiyle kalın, güzel kalın. Görüşmek üzere.